Bu videoda eğim problemleriyle ilgili birçok örnek yapacağım. Bu videoda ileride işimize yarayacak bir dolu şey öğreneceğiz. Eğimin tanımı, bununla başlayalım. Eğimin tanımı şudur, y'deki değişimin x'teki değişime bölümüdür. Bu size şu an bir şey ifade ediyor ya da etmiyor olabilir. Ama daha çok örnek çözdükçe aklınıza yatacağını düşünüyorum. Şimdi ilk doğrumuzu buraya çizelim, doğru A olsun. Bunun eğimini bulalım. Bunlar genellikle bizim referans noktalarımız olarak kullanabileceğimiz iki nokta ile çizilir. O zaman önce bu doğruların koordinatlarına bakalım. Burada bu nokta var. Bunun koordinatları ne? x koordinatı 3, y koordinatı 6. Ve burada bu noktanın x koordinatı eksi 1 ve y koordinatı eksi 6. Burada eğime ulaşmak için birkaç yol var. Birisi doğrudan formülü kullanmaktır. Diyebiliriz ki, y'deki değişim, yani eğim, y'deki değişim bölü x'deki değişimdir. Bunu sayı olarak hesaplayabiliriz. Birazdan bunun grafiğini çizeceğim. Şimdi y'deki değişim nedir? y'deki değişim, tam anlamıyla y değerlerimizin bu noktadan o noktaya giderken, y ekseni üzerinde yaptığı mesafenin değeridir. Peki y'miz ne kadar değişmiş? Bizim y buradan gitmiş, buradan başlamış. y eksi 6'dan artı 6'ya kadar olan tüm yolu gitmiş. Peki aradaki mesafe ne kadardır? Bu sizin bitiş noktasındaki y değeriniz. Yani 6 eksi başlangıç noktanızdaki y değeriniz olacak. Yani bu demek oluyor ki, 6 eksi eksi 6, yani 6 artı 6, o da 12'ye eşittir. Bunu sayarak da bulabilirdiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, evet. y değerimiz 12 birimlik bir değişime uğramış. Ki x değerimizi de bir şeyle değiştirmediyiz. Peki, x'teki değişim nedir? x eşittir eksi 1'den, x eşittir 3'e kadar gideceğiz, değil mi? x eksi 1'den 3'e kadar gitti. Bitiş noktasına ulaştık. Yani 3 eksi başlangıç noktası ki başlangıç noktası da eksi 1. Yani sonuç 4'e eşittir. Yani y'deki değişim bölü x'teki değişim eşittir 12 bölü 4. Ya da eğer biz bunu en basit haline yazmak istersek 3'tür. Bunun anlamı şudur. Sanırım yazarsam daha iyi olacak burada yazalım y'deki değişim bölü x'teki değişim eşittir 3. Yani 3 bölü 1. Bu da pozitif x doğrultusunda gittiğimiz her birimde yukarı doğru 3 birim hareket etmiş olacağız. Çünkü bu y doğrultusuna gidilen bir 3 anlamına gelir. Bunu görebilirsiniz. x'te 1 ilerlediğimizde y'de 3 ilerledik. Yani y'de 3 yukarı çıktık. Eğer x doğrultusunda 2 birim ilerlerseniz y'de de 6 ilerleyeceksiniz. 6 bölü 2, 3 ile aynı şeydir. Yani bu 3 bize x arttıkça yukarıya doğru ne kadar hızlı ilerleyeceğimizi söylüyor. Aynı şeyi bu grafikteki ikinci çizgi için yapalım. Grafik b. Mantık aynı, bize verdikleri noktaları kullanacağım. Ama aslında bu doğrudaki herhangi bir noktayı kullanabilirsiniz. Şimdi bakalım, burada bir noktamız var ki o da 0'a 1 noktası. Ve sonra başlama noktası. Buna bitiş noktası da diyebiliriz, başlangıç noktası burada. x eksi 6 y eksi 2 imiş diyebiliriz. Yani aynı mantık. x'teki değişime göre y'deki değişim nedir? O zaman öncelikle x'teki değişim bulalım. x'teki değişim nedir? Bu durumda x'teki değişim yani delta x, bunu sayarak bile bulabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu 6 olacak. Ama eğer üzerinden sayabileceğiniz bir grafiğiniz yoksa, bitiş x pozisyonunuzu alabilirsiniz. Bu 0'dır. Ve bunu başlangıç x pozisyonundan, x koordinatından çıkartabilirsiniz. 0 eksi, eksi 6. x'deki değişimimiz 6 iken, y'deki değişim nedir? Hatırlayın bunu bitiş pozisyonumuz olarak alıyoruz. Bu da bizim başlangıç pozisyonumuz. 0 eksi değişim 6'ya alıyoruz. Sonra y üzerinde 1 eksi eksi 2 işlemini yapmalıyız. 1 eksi eksi 2 nedir? 1 eksi eksi 2 3 eşittir. Yani bu 3 bölü 6 ya da başka sadeleşmiş haliyle 1 bölü 2'dir. Farkına varmamız gereken şey x doğrultusunda 6 ilerlediğimizde, y'de 3 birim yukarı çıktık. Yani y'deki değişim 3'tü ve x'teki değişim 6 idi. Şimdi birçok insanın kafasını karıştıran şeylerden biri, bu işin hangi sırayla olduğu? 0'ın ilk, eksi 6'nın ikinci, sonra da 1'in ilk, eksi 2'nin ikinci olduğunu nasıl anlayacağım? Cevap şu. Sırayı bozmadığınız süreci istediğiniz düzende yapabilirsiniz. Yani y'deki değişim bölü, x'deki değişim olarak da yapabiliriz. Eksi 2 eksi 1 eşit olacağını söylemiştik. İlk olarak bu koordinatı kullanıyoruz. y bölü eksi 6 eksi 0 için eksi 2 eksi 1. Bunun aynısının negatif hali olduğunu fark etmeliyiz. Bu negatif hali. Ama negatif bölü negatifimiz olduğundan birbirlerini götürecekler. Yani bu işlem negatif 3 bölü negatif 6'ya eşit olacak. Negatifler birbirini götürür, sonuç 1 bölü 2'ye eşit olur. Önemli olan eğer ilk olarak y koordinatlarını kullanırsanız, sonra bu x koordinatlarını da kullanmanız gerekecek. Eğer bizim burada yaptığımız gibi ilk olarak bu y koordinatlarını kullanırsanız, burada yaptığınız gibi, bu x koordinatlarını da ilk kullanmanız gerekecek. Sadece y'deki ve x'teki değişikliklerin aynı başlangıç ve bitiş noktalarını kullandığınızdan emin olmanız gerekiyor. Bunu açıklamak için, x'teki her 6 birimlik değişim için, yani eğer x'te eksi 6 gidersek, yani geriye doğru gidiyor. y'de eksi 3 gideceğiz. Temel olarak aynı şey. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 2. Söylediği şey, x'te yaptığımız her iki birimlik gidişte y'de 1 bir birim çıkıyoruz. Ya da x'te 2 birim geriye gittiğimizde y'de 1 bir birim iniyoruz. 1 bölü 2'lik bir eğimin anlamı budur. Fark ettiyseniz 1 bölü 2'lik bir eğimi olan doğru, eğimi 3 olan bir doğruya göre daha az diktir. Bunlardan birkaç tane daha yapalım. Burada c doğrusunu yapalım. Pembe renkte yapacağım. Başlangıç noktası diyelim ki, bunu rastgele seçiyorum. Buradaki çizilmiş olan noktaları kullanıyorum. Başlangıç noktasının koordinatları eksi 1, r 6 ve bitiş noktamın koordinatları 5'e eksi 6. Eğimimiz, şuraya yazayım. y'deki değişim bölü, x'teki değişim. Bazen yükselti bölü, ilerleme de denir buna. İlerleme, yatay doğrultuda ne kadar gittiğindir. Yükselti dediğimiz şey de, dikey doğrultuda ne kadar gittiğimizdir. y'deki değişimimiz, y'deki bitiş noktamız, eksi başlangıç noktamız diyebiliriz. Bu bizim y'deki bitiş noktamız. Bu da y'deki başlangıç noktamız. Bölü, x'teki bitiş noktamız eksi x'teki başlangıç noktamız. Eğer bu kafanızı karıştırıyorsa söylediğim şey bunun y'deki bitiş noktamız eksi 6 eksi başlangıç noktamız olacağı. Yani 6 bölü x'teki bitiş noktamız. Ki o da 5 eksi başlangıç noktamız. O da negatif, o da eksi 1'di. Bu, eksi 6 eksi 6 yani eksi 12 demektir. 5 eksi eksi 1 de 6'dır. Sonuç eksi 12 bölü 6. Bu eksi 2 ile aynı şey demektir. Burada negatif bir eğimimiz olduğuna dikkat edin. Bunun nedeni ise, x her bir birimlik hareketinde y doğrultusunda aşağı iniyor. Yani bu aşağı doğru bir eğim. Üst soldan sağ alta gidiyor x arttıkça y azalıyor. Bu, neden negatif bir eğimimiz olduğunun sebebi. Burada doğrunun pozitif bir eğimi olması gerekir. Bunu doğrulayalım. Burada kullandıkları noktaların aynısını kullanacağım. Yani bu d doğrusu. Eğim yükselme bölü ilerlemeye eşittir. Bu noktadan o noktaya giderken ne kadar yükseliyoruz? Görelim. Bunu bu yola yapabiliriz. Yükseliyoruz. Bunu sadece sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yükseliyoruz. 6 yükseliyoruz. Peki ne kadar ilerliyoruz? Bunu farklı bir renkle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilerliyoruz. Yani eğimimiz 6 bölü 6 ki bu da eşittir 1. Bu x doğrultusunda her bir birim gidişimizde, yani pozitif 1 gittiğimizde, y doğrultusunda da pozitif 1 gideceğiz demektir. Gittiğimiz her x için eğer x doğrultusunda negatif 2 gidiyorsak y doğrultusunda da negatif 2 gideceğiz. Yani x'te ne yapıyorsak y'de de aynısını yapacağız. Bunun gayet basit olduğunu fark etmişsinizdir. Eğer bunu matematiksel olarak yapmak isteseydik buradaki koordinatı çözebilirdik. Bunu başlangıç pozisyonumuz olarak görebiliriz. Başlangıç pozisyonumuz eksi 2 eksi 4. Bitiş pozisyonumuz... 4'e 2. Yani eğimimiz y'deki eğim bölü x'deki eğim. 2 eksi eksi 4 bölü 4 eksi eksi 2. Tamam, bu noktaları alacağım. 2 eksi eksi 4, 6'dır. Bunun sadece buradaki uzaklık olduğunu unutmayın. Sonra 4 eksi eksi 2, bu da 6'dır. Bu da buradaki uzaklık. Eğimi bulduk. Başka bir tane daha yapalım. Başka bir çift yapalım. Burada bir e doğrusu yapalım. y'deki değişim bölü x'deki değişim yine. Yani y'deki değişimimiz bu noktadan o noktaya gidersek, bu, bunu sayacağım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'dir. Hatta bunun sadece y koordinatlarını alsaydınız, 2 eksi eksi 6 olarak alsaydınız da size 8 birimlik bir uzaklık verecekti. x'teki değişim nedir? x değeri burada 4'tür. Buradaki x değeri 4'tür. x sapmıyor. Yani 8 bölü 0. 8 bölü 0 tanımsızdır. Yani bu durumda bu eğim tanımsızdır. Bir dikey doğrunuz olduğu zaman eğim tanımsızdır. Çünkü 0'a bölüyorsunuz. Ama bu, size dik bir doğruyla uğraştığınızı söyler. Şimdi son olarak bir de bunu yapalım. Bu problem çok kolay bir eğim gibi görünüyor, tam burada bu noktanız var, ki o da 3'e 1 noktası, yani bu F doğrusu. 3'e 1 noktanız var. Sonra burada eksi 6'ya eksi 2 noktalarınız var. Sapmanız y'deki eğime eşit olacak. Bunu bitiş noktamız olarak alacağım, sadece değişik doğrultularda ilerleyebilin diye. Yani y'deki değişim, bu doğrultuda aşağı doğru gideceğiz. Bu, eksi 2, eksi 1. Bu, tam buradaki uzaklıktır. Eksi 2, eksi 1. Bu da eksi 3'e eşittir. Aşağı doğru 3 birim ilerlediğimizi fark etmişsinizdir. Peki sonra, x'teki değişimimiz ne olacak? O miktara geri dönüyoruz. O miktar nedir? Bu, eksi 6 olacak. Bu da bitiş noktamız. Eksi 3. Tamam, sonuç eksi 9 geriye doğru gittiğimiz her 9 birimde aşağı doğru 3 birim ilerliyoruz. Eğer 9 geri gidersek 3 aşağı iniyoruz. Ki bu da 9 ileri gidersek 3 yukarı çıkacağımızı söylemekle aynı şey. Ve bunların birbirine götüreceği ve 1 bölü 3'lük bir eğimimizin olacağını görüyoruz. Yani artı pozitif 1 bölü 3. Bu yükselen eğime sahip bir doğru, yükselen eğim. Her üç ilerlediğimizde bir yükseliyoruz. Her üç ilerlediğimizde bir yükseliyoruz. Her neyse, umarım bu size eğimler konusunda güzel bir tekrar olmuştur.